Biraz daha üstlü sayılarla ilgili örnekler çözelim. Başlangıç olarak bir kesirin, örneğin 2 bölü 3 diyelim ve bunun üçüncü kuvvetini almak istiyoruz. Bunu çözmenin iki yolu olduğunu önceden öğrenmiştik. İlk yolu, üç tane yan yana, yani 2 bölü 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3 şeklinde yazıyoruz. Sonra bunları çarpıyoruz. Bakalım. Pay 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 8 oldu. Payda da 3 çarpı 3 çarpı 3 olduğu için 27 oldu. Diğer yolla çözmek içinse başına 1 ekleriz ve 2 bölü 3 ile 3 kere çarparız. Alacağımız sonuç ikisinde de aynı. Buna benzer bir örnek daha yapalım. Örneğin, elimizde 4 bölü 9 var. Ve bunun ikinci kuvvetini almak istiyorum. Ne zaman bir sayının ikinci kuvvetini alıyorum desem, insanlar karesini alıyorsun diye düzeltirler. Aynı şekilde üçüncü kuvvetini alıyorum dediğimde küpünü alıyorsun derler. Tabii ki, her iki türlü de ifade edilebilir. Pekala, şimdi 4 bölü 9'un ikinci kuvvetini alalım, yani karesini. Burada videoyu durdurup, kendiniz de çözebilirsiniz. Tekrarlıyorum, 2, 4 bölü 9 olarak düşünerek çarpabilirsiniz, ya da başına 1 ekleyerek başlayabilir ve 4 bölü 9 ile 2 kere çarpabilirsiniz. İkisinde de payımız 4 çarpı 4'ten 16 sonucunu, paydamızsa 9 çarpı 9'dan 81 sonucunu verecektir.